Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün Türk futbolu one Evet. 2. Tepki veriyoruz bugün. Bir ayet tepki verdik ve tepki mi veriyoruz bugün? Gaziantep. Evet. Hadi bir daha girin. Eşim bana para Ne? Eşim arıza bana para göndermesin sözüm. Şu anda yok. Para Şuan parası yok. I want from I want money from my wife. I ask. Ne rica ki çocuk ama. diret Sercan'la neler geçirdikımızdı. Selcan var ama biraz beyin var. 2 sene sonra garanti bırakıyor futbol Bir dakika. Selcan Yıldırım Selcan Aa Evet, Selcan Yıldırım. Bu e aynısı Sercan. Sobayvo. <gülüyor> oh, ama saçı var şu an. Yıldır, saçı var. Saçı var. <gülüyor> <Kapışırız böyle gülüyor> Ay, oh, O zaman 3. bu. Oo, <gülüyor> oh, çok şey. Zalay Kaleci ne yapıyorsun? İşin var mı? Nation for sen kazan hem kazan reklam bir reklam ya ya ah devam devam olmadı A a. Ne ne nasıl? kırmızı kart. Kırmızı kart Hayır. Çünkü 3 tu yani. Evet, Hiç iki de çalışmaya edeceğiz. Soru yok mu arkadaşlar? Mürüyo soru yok arkadaşlar çok genç o zaman onun onun ona kızdım ooo Hasan Hasan A 5 kanka giden çok Trabzon Trabzon ya herhalde lan bu Rus Türkiye bu adam hep ne yapıyor biliyorsun hep böyle kas kenyat evet Ortayken Ortayken Okay, o koçtaylı bekes En zengin En zengin adam nerede? Bak bu öyle sabah 12'den sonra ya. Şimdi burada bir var. Yani mafsur Bu tamam. Kanama olur. Kanaması olur. Basur bazen içeri gider, bazen dışarı çıkar. Bu çocuk bakıyor. Yani Nobre'de basur var mı yok mu? Bir şey diyecek. Neden böyle bir şeyleri inceliyorlar? Incelmek. Anlamıyorum. Ayıp. Ayıp ya. Ama çok çok iyi bir video. Çok iyi incelidi. Şu bir dahaki sefere